Herkese merhaba ben Tolga Özbek. Bugünlerde Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri ilişkilerinde F-16 konusu çok önemli bir test noktası olacak. Hatırlayacaksınız Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi almasıyla birlikte Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'nin ortak olduğu F-35 programından bizleri çıkarmıştı. Sonuçta Türkiye'nin ciddi bir para yatırmıştı F-35 programına ve bu yatırdığı para karşılığında e, bu peşinatı F16 blok 70'lere saydırmak ve elindeki bazı blok 50'leri de modernize etmek istiyor Türkiye ve bu konuyla da ilgili girişimler şu an Amerikan Kongresinde ama kilit rol Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'da. Şimdi isterseniz sizi ta 22 yıl öncesine götürelim yıl 2000 Türkiye'nin ağır nakliye helikopter alımı konusundaki girişimleri var ve skorskiden 8 adet CH-53E tipi helikopter alacak. Bu helikopter alımıyla ilgili girişimler o dönem Demokrat Parti'nin senatörü olan Joe Biden tarafından sekteye uğratılmıştı. Bakalım F-16'da da tarih tekerrür mü edecek veya bu kriz aşılacak mı? İsterseniz o yıllara bir gidelim Türkiye'nin ağır nakliye helikopter hikayesini birlikte inceleyelim. 1990'lar Türkiye için terörle mücadelenin en yüksek safhaya ulaştığı gerçekten önemli yıllardı. Soğuk Savaş öncesinde Türk Silahlı Kuvvetleri düzenli bir orduya karşı operasyon verecek şekilde bir organizasyon yapısına sahipti. Ama terörle mücadele için farklı bir yapılanma gerekiyordu. Ve bu yapılanmanın önemli bölümünü de kara havacılık birlikleri oluşturuyordu. E, 90'ların başında Amerika'dan temin edilen... AH-1W Super Cobra helikopterleri operasyonlarda çok önemli rol oynamaya başlamıştı. Genel maksatta da eldeki UH-1H helikopterlerinin üzerine çok daha kuvvetli helikopter ihtiyacı vardı. Bu konuyla da ilgili Sikorsky'den S-70 Black Hawk'lar alınmıştı. Ve eksik kalan önemli bir noktada ağır nakliye helikopter ihtiyacıydı. Dağ başındaki karakollara personel taşınması, işte mühimmat taşınması, gerekli askeri yükün getirilip götürülmesi için Black Hawklar yeterli olmuyordu. Sayıları da zaten azdı ve Türkiye ağır nakliye helikopteri konusunda girişimlerine 1990'lı yılların başından itibaren başlamıştı. Öncelikli olarak Boeing'den Şinuk helikopterlerin alımı planlanmıştı ama 90'ların sonuna doğru 50 adetlik acil alım S-70 Blackout projesi hayata geçirildi ve Skorsky ile çok iyi bir anlaşma yapıldı. Ve bu anlaşmanın da bir parçası 8 adet CH-53E serisi ki o yıllarda artık imalatta son demlerine yaşıyordu bu helikopter. Onun ihraç versiyonu olan S-80 modeline karar verilmişti. Bunlarla ilgili görüşmelerde çok önemli aşamalar kaydedilmişti. Bir yandan da Skorsky çok ciddi bir satış için Türkiye'ye çok ciddi bastırıyordu. Çünkü eğer bu sipariş alınırsa kendi üretim hatlarını bir süre daha devam ettirecekler. Bu da Skorski'ye yeni ihracat kapıları, yeni satış anlaşmaları sağlayacaktı. Dönemin başbakanı Ecevit'in Washington DC ziyareti sırasında aynı zamanda kongrede Dış İlişkiler Komisyonu başkanı olan Joe Biden'la bir görüşme gerçekleştirdi. Biden, başbakan Ecevit'e Kıbrıs sorunu ne zaman çözülecek sorusunu sordu. Kıbrıs Barış Harekatı'nın mimarı olan Bülent Ecevit ise biz o sorunu 1974'te çözdük ve Kıbrıs Barış Harekatı'nı yaptık cevabı Biden'ı çok sinirlenmişti. Biden aynı zamanda Rum de çok yakın bir senatördü ve hemen arkasından Aralık 2000'de bu satış anlaşması ihracat tonayı kongreye geldiği zaman bir itirazda bulundu Joe Biden ve bu satış durduruldu. Fakat bu Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri arasında yeni bir kriz oluşturmuştu. Dönemin Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Bill Clinton devreye girdi, Joe Biden'a baskı yaptı ve uzun süren görüşmelerin arkasından Biden bu itirazını çekti ve Skorsky'nin Türkiye'ye yapacağı bu satışın önü açılmış oldu. Fakat tabii buna ilgili epey zaman kaybedilmişti. Yıl 2001 olmuştu ve Türkiye'de zaten çok ağır bir ekonomik krizle karşı karşıyaydı. İlerleyen Eylül ayına doğru geldiğimiz zaman 11 Eylül saldırıları olacaktı ve dünyanın ekseni ve savaş rüzgarları yeniden esmeye başlayacaktı. Bu arada 1999 yılında da Skorsky son Amerikan deniz piyadelerine CH-53E serisinin sonuncusunu teslim ederek imalat bantını da zaten Kapamıştı. Ekonomik krizle birlikte Türkiye bu ağır nakliye helikopter projesini durdurma kararını aldı. Ve uzun yıllar bu projeyle ilgili herhangi bir gelişme olmadı. Ta ki 2009 yılında tekrar ihaleye çıkıldı. Bu sefer Boeing, CH-47 Chinook ailesinin yeni modeli F'yi, işte Ruslar Mi-26'yı, e, Skorski o dönemde planladığı CH-53'ün K modelini önermişti ama sonunda kazanan Boeing oldu. Halen Boeing tarafından üretilen Chinook helikopterleri Türk Karavacılığı ve Özel Kuvvetlerde görev yapmakta. Gelelim CH-53 helikopterlerine. Bu iri görüntüsüyle gerçekten böyle işte kocaman paller, burnundaki yakıt ikmal çubuğu, arkadaki rampasıyla devasa bir helikopter CH-53. Aslında bu helikopter 1960'larda Amerikan Deniz Piyadeleri için tasarlanmış bir helikopterdi. Amaç deniz platformlarından özellikle işte deniz piyadelerine ait uçak gemilerinden kalkacak. istenilen sayıda askeri veya gövde içinde veya alttan e, sarkıtarak bir şekilde taşıdığı yükleri savaş alanına ulaştıracaktı. Zaman içerisinde 1960'lardan günümüze kadar CH-53 serisi e, sürekli geliştirildi. Amerikan deniz piyadelerinin ağır nakliye helikopteri olan CH-53E üretimi 1974'te başladı. 1999'a kadar da sürdü. Görev menzili 330 kilometre olan bu dev helikopter 16 ton kargoyu kaldırabiliyordu. Havadan yakıt ikmaliyle uzun saatler havada kalabiliyordu. Deniz piyadeleri E serisinin yerine yeni bir helikopter almak üzere ihaleye çıktı. Skorsky ile Nisan 2006'da 18.8 milyar dolarlık bir anlaşma imzalandı. Toplam 150 adetlik CH-53K için sözleşme yapıldı. Adı ne kadar CH-53 olsa da helikopter üzerinde birçok değişiklik gerçekleştirildi. Motorlar General Electric imalatı T-408 ile değiştirildi. Motor gücü 4380'den 7500 beygire çıkartıldı. Helikopter saatte 20 nap daha hızlı uçabilir hale getirildi. Dış taşıma kapasitesi de 16,5 tona yükseltildi. Tüm bu operasyonu CH-53K modeli daha az yakıt tüketerek yapabilecek şekilde tasarlandı. Helikopterin kokpiti tamamen dijital hale getirildi. Kablolu uçuş sistemi ile dev helikopterin havada kontrolü daha da kolaylaştırıldı. CH-53K'nın kabini yaklaşık 30 cm genişletildi. Toplam hacim ise %15 arttırıldı. Kullanılan kompozit malzeme ile helikopter bir önceki modele göre de oldukça hafifletildi. İlk CH-53K 2015'te gökyüzüyle tanıştı. Uzun süren test ve sertifikasyon işlemlerinin ardından helikopter halen teslimat testlerine devam ediyor. Toplam 18 adet imal edilen helikopterlerin 2023'te Harbe hazır olması bekleniyor. Tabi Skorski uzun yıllardır helikopter imal ediyor ama bu projede de birçok tasarımla ilgili sorunlar yaşandı. Özellikle kuyruk tasarımı tekrar elden geçirildi. Artan motor gücüyle birlikte helikopterin transmisyon yani motorun oluşturduğu gücü ana rotora veya kuyruk rotoruna Aktaran organda da bazı değişikliklere gidildi. Çünkü bu devasa helikopterin uçlarında bazı vibrasyonla ilgili sorunlar tespit edilmişti. Sonuçta Skorsky bunları mühendislik çalışmalarıyla tek tek tek çözerek Amerikan deniz piyadelerine en iyi durumda helikopteri vermek üzere çalışmalarına devam ediyor. Ama gerçekten bu helikopterin fiyatı en pahalı hava aracı haline gelmiş durumda. Çünkü bir CH-53K helikopterinin birim fiyatı yaklaşık 144 milyon dolar seviyesinde. CH-53K'nın ilk müşterisi ise İsrail olacak. Geçtiğimiz günlerde İsrail 12 adet CH-53K alımını onayladı. Helikopterler için toplam 2 milyar dolar ödenecek. Ayrıca İsrail 2 adette KC-46 Pegasus tipi Boeing 767'den geliştirilen tanker uçak alımı da gerçekleştirecek. Helikopterler 2025'ten itibaren İsrail ordusuna teslim edilecek. Bir diğer önemli alım ihalesi ise Almanya'da yaşanıyor. Uzun yıllardır CH-53 serisi kullanan Alman ordusu helikopterlerini yenilemek istiyor. Bu ihalede Boeing CH-47 ile Skorsky'de CH-53K modeliyle rekabet içinde. Ancak çok yüksek maliyetler nedeniyle Almanya şu anlık ihaleyi durdurmuş durumda. Bakalım ilerleyen günlerde yeni bir gelişme olur mu? Bunları da bu ekranlardan sizlerle paylaşacağız. Bir başka ilgi gösteren projeye ülke ise Japonya. CH-53K'ları Japon donanması deniz platformlarında kullanmayı hedefliyor ve bu konudaki görüşmelerini devam ettiriyor. Görüyorsunuz F-16'tan başladık biraz geriye gittik. Bakalım Joe Biden CH-53 alımıyla ile ilgili bu koyduğu takozu diyelim ona. Günümüzde F-16 ile devam ettirecek mi? Belki bu aynı zamanda da Türkiye ve Amerika ilişkilerinde yeni bir test noktası olacak. Bunları önümüzdeki günlerde göreceğiz. Savunma ve havacılıkla ilgili detaylı haberlerimiz tolgözbek.com sitemizde. Orayı da takip etmeyi unutmayın. Sosyal medyadayız. Telegram grubumuz var. Ve bu koronavirüsün artık zirve yaptığı günlerde sizlere sağlıklı günler diliyoruz. Müzik